Merhaba sevgili yaylar ve Yükselen Burcu yay olanlar. 9-15 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Güneş Akrep Burcu'nda ilerliyor. Bu hafta sonu yine Akrep Burcu'nda yeni ay doğacak. Bunun öncesinde ayın ışığı kapanan fazla. Hafta boyunca Ay Aslan, Başak, Terazi ve Akrep Burçlarında ilerlerken aslında şöyle bir üzerinde çalıştığımız projeler varsa onları bir gözden geçirebilir, tamamlayabiliriz. Bazılarımız arkadaş ilişkilerinin ya da bazı sosyal faaliyetleri, bu hafta ele alacaklar bazı grup çalışmaları olabilir e, hafta sonuna doğru hafta ortasından itibaren biraz kendi kabuğunuza çekilmeniz biraz dinlenmek istemeniz de mümkün görünüyor Merkür bu hafta ile beraber akrep burcunda ilerlemeye başlıyor 11 Kasım'da geçecek akrep burcuna bir aralığa kadar da akrep burcunda olacak Merkür Evet e, akrep burcunda güçlüdür Merkür e, çok da meraklıdır Biraz gizli konuları araştırmak istediğiniz, hayatınızdaki gizemli ve bilinmeyen konuları çözmek istediğiniz bir dönem. Evet sırlar ortaya çıkabilir ama herkesten gizlemek istediğiniz bilgiler varsa onları da daha rahat muhafaza edebilirsiniz. Biraz geri planda işlerle, işlerle uğraşabileceğiniz bir dönem. Bilinçaltınız ve sezgileriniz de çok güçlenebilir bu dönemde. Evet sevgili yaylar bu hafta 14 Kasım'da 10 Eylül'den bu yana. Gerilemekte olan Mars artık düzelecek, ileri harekete dönecek. Bu da bizi önemli ölçüde rahatlatacak bir değişim aslında. Mars, 6 Ocağı kadar Koç Burcu'nda sizin için de çok güçlü olduğu bir alanda olacak. Enerjiniz artacaktır, motivasyonunuz artacaktır. Biraz daha cesur olacaksınız, biraz daha böyle yeni deneyimlere hevesle atılabileceğiniz bir dönem. Bu bir aşk da olabilir. Cinsellikle ilgili konularda da belki motivasyonunuz artıyor. Çocuklarla ilgili konularda da daha aktif, daha dışa dönük olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Spor yapabilirsiniz. Fiziksel aktiviteniz artabilir bu dönemde. Mars'ın desteğiyle hobilerinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Ve 15 Kasım'da 23 derece Akrep Burcu'nda yeni ay doğuyor. Yeni ay yeni olasılıklar demek. 12. evinizde bir yeni ay. Özellikle 15 Kasım sonrasındaki iki haftalık bir süreç içerisinde bu yeni ay biraz diyor ki hayatında şöyle bir kendi alanına bir çekil, biraz tefekkür et, biraz hayatı sorgula, biraz manevi konulara odaklan anlamına geliyor aslında. Yalnız kalmak isteyeceğiniz, biraz yalnız yapacağınız, işlerle meşgul olacağınız. Belki günlük hayatınız ya da iş ve mesleki konularınızda öğrenciyseniz yine çalış, özel çalışmalarınız, eğitimle ilgili sınav hazırlığınız olabilir, bir projeniz olabilir. Bunlara daha fazla konsantre olup odaklanabileceğiniz bir süreçtesiniz aslında. Sağlıkla da ilgili ruhsal olabilir, bedensel, zihinsel bir probleminiz varsa bunu ele almak için iyi bir dönem, terapi olabilir, şifa çalışmaları bilinçaltı dönüşüm çalışmaları tüm bunlardan da önemli yararlar alabileceğiniz belki kalıcı anlamda hayatımıza değer katabileceğiniz güçlü bir dönemdesiniz sevgili yaylar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.